Karakteristik denklemin karmaşık köklü olduğu birkaç örnek yapalım. Tekrar etmek amacıyla bize faydalı olacak bilgileri şuraya yazalım. Karakteristik denklemin kökleri r eşittir lambda artı eksi mu i ise diferansiyel denklemin genel çözümü şöyle olur. y eşittir e üzeri lambda x çarpı c1 çarpı kosinüs mu x artı c2 çarpı sinüs mu x. Şimdi birkaç soru çözelim. İlk diferansiyel denklem, y'nin ikinci türevi artı 4y üssü artı 5 y eşittir 0. Başlangıç değerleri de verilmiş. y 0 eşittir 1 ve y üssü 0 eşittir 0. Bu diferansiyel denklemin tekil çözümünü bulabiliriz. Karakteristik denklemi yazalım.r kare 4r 5, Eşittir 0. Ve şimdi, kuadratik formülü kullanalım. Bu denklemin kökleri şöyle, eksi b, yani eksi 4 artı eksi karekök b kare, 16. Eksi 4 çarpı a, bu 1 çarpı 1 çarpı c çarpı 5. Ve bunun tamamı bölü 2a. a, 1, yani bunun tamamı bölü 2. Bu sadeleşir. Eksi 4 artı eksi 16, bu 20 öyle değil mi? 4 çarpı 1 çarpı 5 eşittir 20. 16 eksi 20 eşittir eksi 4, eksi 4 bölü 2. Yani bu eşittir eksi 4 artı eksi 2i. Kare eksi 4, karekök eksi 4 eşittir 2i. Bunun tamamı bölü 2. Buna göre karakteristik denklemin kökleri eksi 2. İkisini 2'ye bölüyorum. Eksi 2 artı eksi i veya 1i. Öyle değil mi? Şimdi, örüntü şeklinde bir şablon şeklinde uygulamak istersek, lambda nedir? Lambda değerimiz eksi 2. Bunu yazalım. Lambda değerimiz bu. Mu değerimiz nedir? Mu i'nin katsayısı, yani mu 1'miş. Mu eşittir 1. O halde genel çözümümüzü yazmaya hazırız. Genel çözümümüzü yazalım. Diferansiyel denklemin genel çözümü. y eşittir e üzeri lambda x. Lambda değeri neydi eksi 2? Eksi 2x çarpı c 1 kosinüs mu x. Mu neydi 1'di? O zaman c 1 kosinüs x artı c 2 sinüs mu x. mu 1 dedik. O zaman sadece sinüs x. Şimdi başlangıç değerlerini kullanarak tekil çözümü bulalım. x 0 olduğunda y 1'e eşit. Yani 1 eşittir, x yerine 0 koyalım. e üzeri eksi 2 çarpı 0. Bu 1. Bunun tamamı 1 olur. 1 çarpı şu şey. Bunu yazalım. e üzeri 0 eşittir 1 çarpı c1 çarpı kosinüs 0 artı c2 çarpı sinüs 0 sinüs 0 nedir? Sinüs 0 eşittir 0. Bu terim 0 olacak. Kosinüs 0 da 1. Evet, c 1'i bulduk bile. bu 1. 1 çarpı c 1 çarpı 1 eşittir 1. Birinci katsıyı bulduk. c 1 eşittir 1. Şimdi genel çözümün türevini alalım. Sürekli c 1 yazmaktan kurtulmak için, c 1'in değerini yerine koyabiliriz. Ve c 2'yi bulacağız. Çözümümüzün c1'i bulduktan sonraki hali y eşittir e üzeri eksi 2x çarpı c1. c1'i 1 bulmuştuk, o yüzden çarpı kosinüs x yazalım. Artı c2 çarpı sinüs x. Şimdi bunun türevini alıp, ikinci başlangıç değerini kullanalım. y üssü, y üssü eşittir. Burada çarpım kuralını uygulayacağız. Bu birinci ifadenin türevi nedir? eksi 2 e üzeri eksi 2 x, çarpı ikinci ifade. Kosinüs x artı c2 sinüs x. Şimdi de birinci ifadenin ikinci ifadenin türeviyle çarpımını ekliyorum. Artı e üzeri eksi 2 x. Kosinüs x'in türevi neydi? Eksi sinüs x c 2 sinüs x'in türevi nedir? c 2 sinüs x'in türevi nedir? Artı c 2 kosinüs x. Bakalım, bunları sadeleştirebilecek miyiz? bakalım. Sadeleştirmeden önce başlangıç değerini kullanalım. Başlangıç değerimiz, y üssü 0 eşittir 0. Bunu yazalım. İkinci başlangıç değerimiz, y üssü 0 eşittir 0. x 0 olduğunda, y üssü eşittir 0. X yerine 0 koyalım. Daha sadeleştirebilirdik ama şimdi bunu yapmayalım. X 0 olursa, şimdi x 0 olursa bu 1 olur, öyle değil mi? E üzeri, e üzeri 0 eşittir 1. O zaman eksi 2 kalır, öyle değil mi? Eksi 2 çarpı e üzeri 0 çarpı kosinüs 0, bu da 1 artı c2 çarpı sinüs 0, sinüs 0 eşittir 0. Yani 1 artı 0. Artı e üzeri eksi 2 çarpı 0, bu 1. Çarpı eksi sinüs 0, sinüs 0 eşittir 0. Artı c2 çarpı kosinüs 0. Kosinüs 0 eşittir 1, yani artı c2. Böylece sadeleştirmiş olduk, öyle değil mi? O zaman 0 eşittir bu 1, eksi 2 artı c2. c2 eşittir 2. İki tarafı 2 ile toplarsak c2 eşittir 2. Tekil çözümümüzü elde etmiş olduk. c2'nin 2, c1'in 1 olduğunu biliyorum. c1'i 1, c2'yi de 2 olarak bulduk. Şimdi bunu kolaylıkla hatırlayabiliriz. Bunu kolaylıkla hatırlayabiliriz, bunları silelim. Verilen başlangıç değerlerine göre tekil çözümümüz y x eşittir bu genel çözümdü, e üzeri eksi 2x çarpı c 1'i de 1 bulmuştuk. Sadece kosinüs x yazarız. c 2' ile bulmuştuk, c 2'yi de bulmuştuk, c 2' de 2 bul 2 bulmuştuk artı 2 sinüs x. Diferansiyel denklemimizin başlangıç değerlerine göre tekil çözümünü bulduk. İşin güzel tarafı ise orijinal formüldeki i'leri sadeleştirmiştik ve j2'nin bazı sabitlerin i ile çarpımlarının birleşimi olduğunu söylemiştik. İmajiner olup olmadıklarını bilmiyoruz. Sadece bu sayıları bir sabit verecek şekilde birleştirelim dedik. İşin ilginç tarafı bu tekil çözümün hiçbir yerinde i olmaması. Buradan bazı sonuçlar çıkarabiliriz. Birincisi şu j2 i'lerin katlarının birleşimi olarak tutsaydık, birleştirdiğimiz sayılardaki i'leri sadeleştirirdik. Ayrıca formülümüzün sadece imajiner sayılar içeren formüllerden çok daha kullanışlı olduğunu görmüş olduk. Örneğin, bu diferansiyel denklemde i görmüyoruz. Burada hiç i yok, burada da i yok. Ama diferansiyel denklemin çözümüne ulaşmak için, arada imajiner sayılar kullanmak zorunda kaldık. Videoları doğru hatırlıyorsam, ilk defa imajiner sayıları faydalı bir şey için kullanmış olduk. Real katsayılı bir diferansiyel denklemin, real çözümünü bulmak için, imajiner sayıları bir araç olarak kullandık. Bu çözümü ilginç bulduğunuzu umuyorum, bir sonraki videoda görüşürüz.